Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bu sefer resim çizmiyorum ama eee boğanın logosunu da çizeceğim. Sonuçları da başka videolarda atalım. Yani hep teresinden sıkılıyorsunuz, tartıştık mı baktım sürekli. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi bunlar bildiğiniz jenga taşları. Fakat bu jenga taşlarını ben domino taşı olarak kullanacağım. Yani bir ev domino taşı olarak kullanıyorum. Mesela bir tanesini böyle dümdüz dizdik. Sonra bir tanesini böyle diziyoruz. Bir tane böyle. Bir tane böyle, böyle. böyle. Arkasından bir tanesini vuracağım. Teker teker düşecek mi deneyeceğim. Düşerse yani birkaç denememde de olursa daha fazla taş çıkartacağım. Çünkü e, şurada Jenga kutusu var zaten. Oradan alacağım. Şimdi yavaş yavaş şöyle sağ tarafa doğru ilerletiyorum. Evet. Ee, çok uzak oldu bu. Evet tom iki Bir. Evet bu şekilde oldu. Şimdi ilk denememize başlayabiliriz. Hemen ve Süper! Efsane! Devrildi. Tamam tamam tamam tamam ee, Tamam buldum buldum Buldum bir saniye Dominator gibi bir şey bunlar zaten Bu sefer de daire yapacağım Çok güzel koymadım bunu yani. Baksanıza paralar oldu yani ben daha diğer dizmas terbiyem ya çok yoruyor arkadaşlar yorucu bir şey. Tersine giriyor bu taraf. Böyle de olursa muhteşem. Olur olur muhteşem. sonunu tutturamadık ama yine de iyi oldu bence şimdi evet burada görmüş olduğunuz gibi c şeklinde bir tekerli sıra oluşturduk şimdi buradan mı itsem, buradan mı itsem, bence buradan itelim ya da buradan buradan daha fazla çıkartıyorum arttırıyorum şimdi Şuradan Jenga kutumuzu aldık. İçinden birkaç tane daha çıkartıyoruz. Bana az gelmeye başladı. Evet. Ekten bir tane daha. Tamam. Hadi bakalım kareyi açabilecek mi? Kare yapacağım kare. Bakın şimdi. Yokmuş Şöyle 5 gibi kare beşli Bir tarafında beş tane var Bir tarafında da beş tane var Bir dakika Ama Olmaz ki Para olmaz Başka bir şey buluruz arkadaşlar Şöyle olsun Şöyle olsun Şöyle olsun Rampa gibi yapalım Rampa Böyle böyle. Böyle. Böyle. Böyle. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Evet. Taşlarımız dizlik gömşümüz gibi şöyle geliyor. Ve hazırsanız başlıyorum. Arkasından. Muhteşem oldu. Ben her seferinde Jenga yaparken nedense hep ter basıyor. Yani çok terletiyor çünkü yorucu bir şey. Bu stratejik arkadaşlar. Deneyebilirsiniz evde. Yani bildiğiniz Jenga yapmanıza gerek yok. Sıkıldığınız zamanlar bunu e, domino taşı gibi kullanabilirsiniz. Sayılır hatta. Domino taşı bile sayılır. Ne var ki yani bir Jenga çıkmış diye normal yani yapmak zorunda değil mi? Evet şimdi hangi şekilde yapsam bu sefer üçgen yapacağım Evet üçgen yapacağım ama üçgeni nasıl yapacağım üçgeni şöyle yapacağım üçgende şöyle bir şey olacak ikisi yan yana yamum var bir dakika Tamam bu da böyle bu böyle bu böyle heh böyle. böyleee bence yeterli ya beşli beşli üçgen şöyle şöyle şöyle şöyle. devirirler birbirlerde şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz yetmezse yine alacağım kutunun içine pek üçgene benzemeyecek öyle görünüyor. Bir dakika. Devamını göremiyorsunuz. Şöyle daha çok eğedim ve yaklaştırdım. Kamerayı. Tamam. şöyle bir dönüşümüzü yapalım bu da var hiç ütüken gibi olmadı basıyor böyle arkadaşlar. Bir an duracağım. Hani devrilecek mi, devrilmeyecek mi? O anda. Varıyor. Yeterli mi kaç tane? 1,5 falan boşa gitti. Bakın. Şimdi şurayı yapıyoruz. Bu taşı da koyduk. Şöyle şunu şöyle. Bir tane daha. Tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Az kaldı. Bunu severseniz devamını da getireceğim. araya da arkadakini koyuyorum ve yeter tamamdır şimdi hangisinden devirmeye başlayalım bence ya da bunu alalım başlayalım aa yarısı yıkıldı yarısı yıkıldı tamamı yıkılmadı Ha şimdi oldu evet bu sefer pek başarılı olamadım yarısı yıkıldı helalde yamuk falan dizdim ondan oldu Uh. Evet videomuzun burada sonuna gelelim. Çünkü bu gidişte bayağı uzayacak. Ben şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. Beğenirseniz dediğim gibi Devam zaten ee, Gelecek. Yani ben bunları izlenmelere göre Çekiyorum. Hepsini. Üçerli üçerli beşerli beşerli Çekiyorum. Beş sonuna bakarız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Ah. Oh. Kantin içinde kaldım ben. Bye Bay bay.